Merhaba arkadaşlar, Supreme peşin kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hı? Ne yapıyoruz? Kral vezir oynuyoruz. Hadi ver bakayım kartları. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Arkamızı dönelim. Bir de. Ayarla bakalım. Ayarladın mı? Ayarladın mı? Bir daha ayarla bir daha. Sen çekin önce. Ama gösterme. Ben en almak istiyorum. Şerefsiz gözlerin kapalı çekecektin lan. Ben size ne dedim? Oğlum, <gülüyor> ben onu hiç gelip... görmedim. Ben görmedim, görmedim ben. Ben haklı, Muratçan haklı. Oğlum an, görmedim, tamam, görmedim. Nasıl tamam. gördüm? Gör Görmediniz abi. Ben de İyi, görmedim. Tamam, tamam. Ben gördüm. Tamam söyle o zaman. Tamam at söyle. Arkadaşlar kral benim. İnkar diyorlar ama kral benim. Göster kartını. Çek beni bakayım. Tam başlıyor. Hadi, hadi. Başlayalım bakalım. Güzel bir video. İyiyim. iyiyim. sen nasılsın? İyiyim durum. Kral merhaba. Hepsi ne kralın. Yaklaş Yok, biraz yaklaş. Uzak durma. Bana kameraya. bak, bana kameraya bakma. Kralın senin benim. Kameraman. ellerini bağlamı yoktu, farkında mısınız? Kralım ben çok küçük duruyorum orada. Dur oğlum şurada ya. Şu ağaca <gülüyor> koş bakayım gel. Ağaca, git mu? bak bakayım Koştum. ben orada <gülüyor> Ne var orada? Ağaç var kralım. Ya. <gülüyor> Bir şey değil mi? Harbiden boku gel. yedik. Şu üstünü çıkar bakayım. Niye? Üstünü çıka <gülüyor> o kadar Çıkar. Ama çıka o kadar mı? Çıkaracaksın. Vallahi. Şey kralım ya. inkar ediyor şu an farkında mısın? Evet. Oyun bu Çıkar. Hırkayı çıkar. 12 Üç. E al yani bunları içine İki. Bekle oğlum. Bir. Kralım ben sayayım mısın yerinize? Say. Üç. İki. Taklidimi yapma. Çıkarın krevi. Taklidimi yapma. Üç. İki. Bir. İyi, ver onu bana. Bir kardeşim Teşekkür ederim kralım. Sen üşüyorsun. Çok sağol kalın. Şöyle bakayım, benim gibi. İyi, gel. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Gel. Tek silahlarımda çağırken yanımda gel. Bakın sonradan gel. Çok büyük ibnilik yapacak bana, biliyor musun? Anadolu. Tek bana oynayacak. Ne konuşuyorsun sen? Ne konuşuyorsun arkamda? Kralım hiçbir şey konuşma. Ne konuşuyorsun arkamda? şöyle? Hiçbir şey konuşma. Doğruyu söyle, bir şey yapmayacağım. Bana ibniyelik yapacaksın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne? Bana oynayacaksınız. Niye öyle bir kadar. şey diyorsun ha? E daha önce planlaştınız. Niye öyle bir şey diyorsun? Daha önce planlaştınız. <gülüyor> kral sana çıksaydı <azıcık> ne olacaktı? <gülüyor> Hı? Kral sana çıksaydı ne olacaktı? Ben bu en azından planlaşmadım. Tamam o zaman koy. Kralım, oğlum dedi. Hı, nereye koşuyor? Ne? Oğlum, oğlum dedi. Demedim. Hayır. Sen niye sponculuk yapıyorsun? Pardon kral. Niye sponculuk yapıyorsun? Hak edimi yapayım. Kralım bende şey var. Hani tik var. Senin tamam. Şöyle, koş. Ben dur diyene kadar koş. Ne koş. Ben ne? dur diyene kadar bana ne koş. Kral dur diyene kadar koş kardeşim. Koş. Koş lan koş yürüme. Tamam dur hadi dur tamam. ya bu? Kralım biz niye yürüyoruz acaba? Sen yürüme. Sen olduğun yerde bekle. Sağ ol kral. Şiorum şey kral. Doğru konuşmayalım. İyiyim kralım. Ben senin askerlik arkadaşım. Hayır kralım. Doğru. Çağrıcım gelir Şöyle bir güzel bir vurursun. Sen niye vuruyorsun arkadaşın? Bart'u vur. Kralım ben bir şey yemin mi? Diyemezsin. Gel. Sen. Hayır. Gel. Var. Çık bakayım çıkabileceğim. Koşarak. Çıkabildim kadar çık. Sen kralın mi diyorsun? Tamam yeter yeter. Tamam. Tamam. Şey Sen benden niye aynı hüzada yürüyorsun kardeşim? şey diyor kralım. İşte hani Muratcan kral oldu diyor, şeyi kalktı falan diyor yani. Ben anlamadım. Dedin yani. mi? mi? Kamera kayınlarını izlersen öyle bir şey. Dedin mi? Demi, dedi dedi mi? dedi mi? Sen niye yalan atıyorsun? Şimdi vur Bartu'yu. Nerede? <gülüyor> Sağdan mı kralım? Soldan mı? Bana böyle bir soruyla gelmiyor. Ben şu an bir yer seçtim. Niye iki tane böyle? Bartu üç tane. <gülüyor> kralım. şey izin mi? Kanki abartırsak sanki biraz. Kanki mi? Kralı Kanki. Kralı mı? Kanki. Kralı mı? Kanki ne demek? Kankardeş. Ben sana sordum mu? Gidelim. Okay. Sen şüldün mü? Şüldün. Çıkarışsın Biz gerçekten şu an ne yaptığımızı bilmiyoruz. <gülüyor> gerçekten bilmiyoruz yani. Şu saçlarını çeker misin? Bartu. Ne yapmak istiyorsun şu an Çağrı? Ben mi? Evet. Hep arkamdan konuşuyorsun. Koysun mu? saat. İki saat. İki saat koysun. Kralım video etmez yani, yalan söylüyor şu an. Sen niye video etmeyeceği şeyler söylüyorsun? Özür dilerim, Kralım. Evet. Arkamdan konuşmayın bak. Bartu, vur. İyi de Kralım, bana ne dediğini duymadınız ki yani. Ne dedi? Ben mi dedim oğlum? Ya nasıl ispiyoncusun sana Kralım ya? gördünüz mü? Oldum dedi şu an bana. bana. Sana der. Bana, bana diyem. Bana diyebilir. kralama diyemezsin. Evet. Ne dedi sana? Hı? Sen ne dedin onu? Hiçbir şey dememem. Doğru söyle. Hiçbir şey dememiş Bir ispiyonluyor Hı. beni. Kamera kaydından bakabilirsin. Gözlerini niye kaçırıyorsun? Kralım doğru söyleyen bende sinirskisim var. Koş. Koş impiyonu? Koş. Ben dur diyene kadar. Tempolu değil. Вош. Яваш. Вош. Pardon kralım. Efendim kralım. Ya sana bir şey dedin mi? Ya bir şey dedim mi? Yat ya. Ben nereye geçeceğimizi sana mı sokuyorum? Yok yok. Kralım. Sence? Sorama. Ama doğru cevap. Nasıl bir gösterirseniz. Pardon şunu pozisyonu al. misiniz Bak artıyor. Bir. Bu ne? Kralım duran mı Artı, otur üstüne. <gülüyor> Durdurma ki kralım. Bir. İki. Aaaa Bu ne şimdi? Benim vezirlerim bu kadar güçsüz mü olacak? Haykı Niyet ötüne Sen gerledin <gülüyor> ne? <Diyemadım. gülüyor> Düşüyor şu andan tek ne ukrevi. Evet beyler. Biz niçin buradayız bugün? Kralımız için buradayız. <gülüyor> niçin buradayız, için buradayız Bartu? Kralımız için buradayız. Niye özetlik yapıyorsun arkadaşım? Ne yapıyorum? Özentlilik yapmayacaksın. Kralım bir şey diyebilir mi? Niye özellik yapıyor? Ben sana söyle dedin mi? Ha. Söyle. Niye özellik yapıyor? Aynı şeyi söylüyor. Niye aynı şeyi söylüyorsun? Özür dilerim. Kralım. Aferin. Öğreteceğim. Zaman. Öğretecek. Gelin dedim baba. Gel. Gel. Gel dedim. Şuradaki camiyi görüyor musun? Onun yanında sence ne var? An, A market. şu an neredeyiz bilmiyoruz. Kral gerçekten Best ne yaptığını c bilmiyoruz. C yani. yoğurtçu. <gülüyor> Dur çağrı da katılsın. Şuradaki camiyi görüyor musun çağrı? Görüyorum kralım. Nerede? Şuradaki cami onu orada kıralım. Göster bakayım. Evet. Onun yanında ne var? Bakkal. Tahmin eden. <gülüyor> Şıkları söyledim mi ben? <gülüyor> Bunu bilene ödül var. Tamam kral. Ödül var. A market, B sütçü, C yoğurtçu. İlk cevap çağırdı. Market. Kralım. Ben de market dedim. Kralım, kralım özenlilik yapıyordu. Ademiz sütçü dedim işte. De. Ben market mi öğledim, dedim? Bakkal dedim. Market. <gülüyor> kralım market dedim. Sen sizin beni mi düzeltiyorsun? Kralım şanslığının elinin farkında mısınız? Ne dedi? Sizi tersliyor şu an ve sizin söylediğiniz çıktı. Yanlış söylüyor yani. Ne yapalım kamerama? Size kalmış vezirim <gülüyor> Hayır demediniz ne? kralım Hayır demediniz kralım Neden demedin? Bilmiyorum kralım Çünkü Söyleme diye demedim. Bu niye söyledin? Bilmiyorum kralım Tamam o zaman size bir soru daha Çocukların oynadığı Konuşursak kaybeder Oyunu hangi oyundur? Saklambaç Körebe Tıp Tıp kralım Doğru Sinüs 97 kaçtır? 97 kralı bilemedim. Ödül çağrının Çağrı koş. Ne mi koy? Koş, <gülüyor> koş. Bak piyetiş. O kadar hızlı koşmayın lan. Tempolu. Öğreteceğim. Zaman her şey her şey zaman. Öğreteceğim. <gülüyor> Niye durdun? Dur! Bartu ben sana çağrının arkasından git demedim mi? Çağrının arkasına gel çabuk Nediniz kralım. Geç o zaman Gerçekten şu an Bartu ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yarışmaya başlatıyorum. Bartu çağrının yanına gel. Kralım ben bir şey söyleyebilir miyim? Öyle. Benim sağ bacağımın çeli kırık. <gülüyor> İlk kemiği. <gülüyor> ben sana ne olduğunu sordum mu? Sormadınız kralım. Ne oldu lan? <gülüyor> RUN Hiç fair play çerçevesinde geçmedi bu yarışma Neden Bartol? Çünkü arkadaşımın ayağı sakatmış kırım. Sen niye yardım etmiyorsun o zaman önde geliyorsun kazanmak için? Bilmiyorum kralım Ne? Bilmiyorum kralım Ne bakın ne bakın yalık Bana su bul Tutsadım Mert'u bana su bul Tamam kral, Koş Sen de Sen de. de Su bul su Arayalım suyunuzu buldum. En sevdiğimde. Sen bana bunu mu layık like görürsün? Kral mı bunu layık görürsün? Kralım şeyi. Yala o zaman. İçinde var mı? Var. Çek o zaman. Yok artık. Yok ki oğlum, Yok mu artık? Su yok. Ki. Oğlum mu? Pardon. Özür dilerim kralım ben ne dalga geçiyor. Kralım ben şu an ne diyeceğimi çok bilmiyorum gerçekten. Niye yaptın onu? Ne yaptın Söyle devam an? et. Ne yaptın şu an sen? Devam et. Kralım hareket yapıyor. Yapar. Şimdi bana su bulamadınız. Ne olacak <gülüyor> şimdi? Kralım burada su yok. Kralı sinirlendirdin farkında mısın? Karı Bartu sen devam et Sen devam et Gel Buyurun kralım Ne dedin sen? Kralım dedim hani şu gerçekten çok güzel bir kral dedim Ne Gerçekten çok güzel bir krallık yapıyor dedim Ben inanamıyorum şu an dedim yani Bartu şey dedi kralım Dedim mi? İslam çıkartacakmış Yalan söylüyor kralım Yazıklar olsun lan Videoda var ya Kralım videoda varsa bakabilir miyiz gerçekten? Git, yıkıl. Yıkıl! Ha. Git, sen! Al, pardon, pardon. Yıkıl lan! Bunu görüyor musun? görüyor musun? Ney bu? Taş! Çık! Bak gidemi yapma, çık! Yıkılım çamur ya! Çık! Bartu'nun ayakkabıyla ben geçtim. Bartu bana. tamam dur! Gerçekten çamur. Bekle. Çok çamur gerçekten. Çık. Çamur. Çık. Çamur çamur. Çık. Lan çamur çamur görmüyor musun? Lan pardon. pardon. Çık. Nereye gidiyor bu? Otur dedim mi ben sana? Hayır yani kameraman. Cezanı arttırmamı mı istiyorsun? Yukarı çık. Konuşacak mısın da? Bir kendine gelebilir misin kralım? Konuşacak mısın da? Halil çağrı işlerine çıkartmamı istiyor musunuz? Konuşacak mısın da? Özür dilerim. Çıkma Çıkmak istiyor musun? Ha istemiyorum ben şuan kalkarsam... Konuşacak mısın bir daha? Konuşmayacağım kralım gerçekten. Gel. Bırak kalsın burada. Gel. Sen bekle. Yazıplaya gel. Hala git diyen oldu mu? Yanıma geldin. Tamam, ben bilmiyorum. biliyordum. Bu nedir biliyor musun? Keçi boynuzu. <gülüyor> Tadı nasıl biliyor musun? Bilirim. Ne? Bilirim. Nasıldır? Keçinin boynuzu benzer. <gülüyor> Keçinin boynuzu da benzer. Kralım. Efendim. Elim kanıyor kralım. Kral ne olsun ki yani? Bana böyle boş şeylerle gelme. Sen bu nedir biliyor musun? Kestane kralım. Kim bilir. Kestane. Tadı nasıl bilir misin? Keçi boynuzu değil mi o kralım? Keçi boynuzu. Tadı nasıl bilir misin? Bilirim kralım. Böyle. Ama bozuk. Bozuk mu? Evet. Tadına Benim baktın mı? Tadına baktın mı kralım? Tadına baktın mı sen bunun ayrıca? Bakmadım kralım. İyi o zaman. <gülüyor> Bir şey bilir miyim kralım? bir şey dedim ısır nasıl konuş ma sen mi baktın mı baktım kırarım güzel mi güzel kırarım ne iyi güzel ben beğenmiyorum bunu Bence hiç güzel bir şey değil. Güzelce kralım ben tamına baktım gerçekten. Evet. Hani güzeldi. değil? Tut görebilir miyim Hayır. Bir daha şey yapayım. Kadına bak. Güzel mi değil mi? Güzel mi? Güzel bir kralım. Gel. <gülüyor> Önümden gidin ikimiz. Görebilir <gülüyor> miyim? Hayır. Yutacaksın. Yut bakayım. <gülüyor> Devam et. Tek sıra halinde gidelim. Kral olmakta zor be. Ben size oradan gidin dedim mi? Oradan gideceksiniz. Oradan değil, buradan. Buradan, buradan. Kralım bana o gösteriyor. O sizin arkanızdan geliyor ama. Gel. Gel de gel. Gel oradan gel. Bakayım kralım. Olmaz. Oraya değil, yanına. Gel. Geldim. Senin ayağın çamur oldu şimdi. Evet kralım. Benim de çamur oldu. Nasıl yapacağız? Geç de bir bakalım görelim. Hadi krali. Orada ne var görüyor musun? Sana dedim. Sana diyor. Çağır. Görünüyor. Sana dedim. Ne var orada görüyorum? Bir orada. O seller dünyasının içinde ne var? Hiçbir şey Git. Git ne yapıyorsun orada? Onca eser hak biz kral değiliz. Bir kral? mi? Onu. Onu mu? Sünger Kralım kaldı. Benim kudretim ve gücüm sizin kadar değil. Aa. Kaldı. Aa, bugün Yalıçın'a yardım etsene. seni. Cingeri kaldıramıyor. Ne yaptın? Oldu mu şimdi? Almadık ya. Evet. Ne yap? Üstüme attı pis şey. Pis şey ne? Cingeri kırıldı. batma önünü. Saf i̇şte lakal. Ama üstündeki benim ırkam kralı. Çıkartsın onu öyle atayım bence kralım. Kapatır kay. At. Ama böyle haksızlık oluyor kralım. Bartu, sana bir dakika boyunca krallık verdim, bana dokunmak şartıyla istediğini yapabilirsin. Tamam, siz dokunmak şartıyla mı? Bize dokunmamak şartıyla dediniz kralım, pardon bizi dokunmak şartıyla, <gülüyor> şartıyla <gülüyor> dediniz dokunmak şartıyla pardon, dokunmak şartıyla Tamam, bir dakika. Otur. Otur. Otur. Otur. <gülüyor> Üstünü çıkar otururken, 2, 3, 4, 5. otururken. <gülüyor> 7, 8, 9, 10. Kameraman tutar bir dakikayı, sen oradan, niye söylüyorsun oradan ki? Oradan <gülüyor> Otururken çıkar dedim. Kralım miyim? Mi? Kralım <gülüyor> vurabilir miyim? Vurabilir. Montu ver çağrı Montu ver bana Kalk Git oraya kadar koş Bitti sıra Hayır Saydım yemeye dönüm saydım Koş dedi yedek koş dedi Yemeye dönüm Koş dedi. Tamam vezirsin derdi Bir dakika daha dolmadı da ki Bir dakika daha dolmadı Dolmadı dolmadı Bir dakika daha dolmadı Dolmadı Doldu 55 55 Ne kızarmış kralım Evet Nerede kalmıştık <gülüyor> Kralım en son bana bir dakikalık görev verdi Kralım sizi de tokat attırdı Sen niye bana tokat attırdın <gülüyor> Kralım bakar mısınız? Bir kamerayı gösterir misiniz? Rica ederim. Çok acilicek kralım. Sana bir dakika krallık verdim. Evet kralım. Niye yanlış yapıyorsun bana? Niye yanlış yapıyorsun krala? Kralım kendisi istedi size vurmak. Sen bana ne dedin az önce? Gördün mü az önce? Bana ne dedin? Çek o saçlarını. Çek saçlarını elini çek. Vurayım mı var Vurun kralım. Kıralım bana çok sert vurdunuz ama ona yavaş vuruyorsunuz. Tamam dokunmayacağım. Gel. Gel. Bu kıralım. Gözüm içine bak. Bakıyorum. Bakma. Kralım. Tokat at kendini. Hızlı. Hızlı. Hızlı. Ben de vurayım mı Bana vur. Tane? Ne? Ben de vurayım bir tane? Hayır. Ben Sana de kıralım şu an. Hayır değilsin bir dakikalık boca bende. Sen bir çekil. Kralım bana vurdu. Sen ne yapsın? Vurdu. Kralla kapışma. Doğru kral Senin 30 saniyen kaldı. 30 saniyem kaldı benim o. Git. Git git git git. Git git git git git git. Sen de git. Dokunmuyorum sadece söylüyorum git. Git. Gitmiyorum. 3 saniye ama. 1 2 Gitsene. Emin misin? Evet. Giderim bak. Montunu çıkar. Montunu çıkar. Montunu çıkar saniye tamam. mi işlemi montunu çıkar. Ben giderim. Montunu çıkar. Kolluklarını o katlanır. Montunu çıkar. Tişörtünü çıkar. Bitti. Tişörtünü çıkardı abi neredesin yani Sercan? Bitti. Sercan kameraman. Bitti kardeşim bitti, bitti. Gel Bartucuğum. Kralım ben bir şey edebilir miyim? Gel Bartucuğum gel. Kralım. Geldim. Kralım. En sevdiğim vezirim gel. <gülüyor> kralım bir şey edebilir mi? En sevdiğim. Kralım şey miyim? bir şey edebilir mi? Bir şey edebilir mi? Hayır. Ben bir an ben bir anlığına kral olunca ben Kendimi çarştın gerçekten ben ne olduğunu farkına değilim. Şimdi bu arkadaşın üstünü çıkarmayı biliyor misin? Evet kralım. Çıkarmayı biliyor musun üstünü? Evet kralım. Çıkaralım mı? Siz bilirsiniz kralım. Kralım video basılı. Çıkar. Kralım video tamam, basılı. Kralım. Burayı koyma bak, burayı koyma, burayı koyma, burayı koyma. Burayı koyma. Oğlum, koyma. Oğlum bir şey diyebilir miyim? Sen kaşındın. Ya kralım kollarını bir şey diyebilir miyim? Sen mi? kaşındın. Bir dakika ben bir şey diyebilir miyim? Kralım kaşındın. Kallarını kaldırır mısın? Krala karşılık gelme. Kralım ben çok ciddiyim şu an. Kralım. Krala karşılık gelme. Ben kaldır ben çıkartabilir miyim o zaman? Hayır Bartut. Ben çıkartabilir miyim? Kaldır mi? kollarını. Vezirim çıkartacak. Kollarını kaldır. Buyur kral. Giy. Üfledim. <gülüyor> <gülüyor> kralım bir <düşürdüm. gülüyor> üfledim. Abartma. Bartu gel. Abartma. Ben gel. Emir şekilde gel. konuşuyor. Şuraya bir tane vursun. Tokat mı? Bittim? Evet. O ne şimdi? Ne o şimdi? Düzgün mü? Düzgün mü? Koş. Şey mi? Şöyle. Montunu bize, montunuzu verebilir misiniz Jess'ten acaba? Hayır. Giy, hadi. Hadi. Hadi. çık. İçinde kayvoldu mu resmen? Çok mu üşüyor Üşüdüm kralım üşüdüm Bunları görüyor musun? Kızar. Üşüdüm kralım üşüdüm Koş Koş Kralım <Gülüyor> Gitmiyor Lütfen kralımı dinler misiniz? Koş. Kralım bir şey diyebilir miyim? La, koş! <gülüyor> koş! Bir şey diyebilir miyim? Koş! Bak yaptırma. Koş! Yaptırma beni nezir edersin. Koş! Kralım! Koş! <gülüyor> sen ne yapmıyorsunuz kralım? Koş! Kameraman bir dönebilir misiniz Celsin? 10 saniyen. 10 tane buraya tokat demek istemiyorsan Yeri, koş! E, yerin tokatım. <gülüyor> yerin tokatım Yerin kralım. 10 tokatlar sonra gene göndersin. <gülüyor> kralım! <Üç tane. gülüyor> Gel Bart'a 10 tane vur buraya sen. Tamam kralım. Zevkle. Aynı yere mi kıralım? Ya gel bu şuraya vuralım gel hayır. Gel vur Buraya Vur Bir Bir Bir Bir İki Üç Dört Koşacak mısın? Beş 6 Altı Yedi Sekiz Dokuz Dokuz <gülüyor> Bir tane de buraya vur kapatalım On Koşuyor musun? Harika. Kralım iki sene önce gelmiştik Çık Çık hadi bakayım Otur orada Sus. O yüzden de benim izim var Aferin. Kralım beni bırakmayın Koş Koş Koş yetiş koş koş koş Koş! Koş koş koş! Geç! Videonun başladığı yere git! Durma koş! Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Eğer beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone ol olmayı da unutmayın. Hatta bizi buradan da abone olabilirsiniz. Bizi de paylaşmayı unutmayın. Bay bay. Bitti lan kravlu. Erkek! Gel buraya gel! Taş buraya! bir Taş verin! Bir taş verin!